Neden suskunum? Neden konuşamam, neden çekindiğimi anlamadım gitti Kalbimde bir bebektin, kocaman oldun Söyleyemediklerim içimde birikti Oysa kızmadın bile, mahcup oldum Allah'ıma Kızsaydın daha iyiydi valla bak Ne diyeyim şimdi sana, sen öyle safken Bendim kirli kalan Özür dilerim özür dilemediğim için Seviyorum devesem de sevdiğim Beni bilirsin aynı yerden sevmesen beni git, meni istemiyorum hiç bırakmasın gözlerimizi ayrılmak olmaz, ayrılmak olmaz. Özür dilerim, özür dilemediğim için seviyorum demesem de sevdiğim. Beni bilirsin aynı yerdeyim. Seni üzsem de üzmesen beni git, meni istemiyorum hiç bırakmasın gözlerimizi Ayrılmak olmaz Ayrılmak olmaz Hatırla bir keresinde dargındık gözlerimiz bakmıyordu Ben yine düzeltmek için hiçbir şey yapmıyordum Benzemek istedin bana güya takmıyordun Arkadaşların falan hayır derdi Sen yine dayanamadın çıkıp geldin O kadar sevindim ki Belle etmedim, bendeki odunla alevler yetmedi. Özür dilerim, özür dilemedim için seviyorum ve sen de sevdiğim. Beni bilirsin, aynı yerdeyim. Seni üzme üzmesen beni. Git, beni istemiyorum hiç. Bırakmasın gözlerimizi. Ayrılmak olmaz, ayrılmak olmaz. Özür dilerim, özür dilemedim için seviyorum. Sen de sevdiğim beni bilirsin aynı yerdeyim seni send de üzmesen beni git beni istemiyorum hiç bırakmasın gözlerimizi ayrılmak ol Biliyorsun, karnım hep aç, ilgi beklerim sana bebeğim diyemem çünkü ben bebeğim. Yoksa güzel cümleleri ben de bilirim. Makine atmaya öşendim pembelerini ama inan yokluğunu reddederim. Uysuzluğumu sevdiğin yerde bekle beni tüm gece. Seni düşünüyorsam buna özlemek denir. Özür dilerim özür dilemediğim için seviyorum da de seni sevdiğim beni. sen beni git beni istemiyorum hiç bırakmasın gözlerimizi ayrılmak olmaz ayrılmak olmaz özür dilerim özür dilemedim için seviyorum demesem de sevdim beni bilirsin aynı yerdeyim Ayrılmak olmaz Ayrılmak olmaz